Mars'a Mount Sharp'ı, yani keskin dağ incelemek için indiğimizden beri, tam bir Mars yılı geçti. Bu inanılmaz dağın tabanına ulaşmak için 6 kilometre ilerledik. Mount Sharp'ın çevresini incelemek, bir tarih kitabının sayfalarını yavaşça çevirmek gibi. Bu katmanlara tek tek bakarken, buralarda nelerin saklı olduğunu bulmaya ve nasıl oluştuklarını anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu katmanlardaki organik madde saklama potansiyelini de çözmeye çalışıyoruz. Delmeye hazırlık olarak burada denemeler yaptık. Matkapların çevresini değiştirmek bize ne kadar fayda sağlar onu araştırdık. Bu sayede Mars'ta gördüklerimiz gibi daha yumuşak yüzeyleri delmeyi daha etkili sağladık. İlk olarak deldiğimiz yüzeyin materyalini anlamak için küçük bir delme işlemi gerçekleştiriyoruz. Ardından tam delme gerçekleşiyor ve eğer herhangi bir sorunla karşılaşmazsak sıradaki adım, bu parçanın analiz için gereken bölüme yerleştirilmesi oluyor. Burası çok ilginç bir yer olduğundan, burada birkaç hafta geçirip, sistematik bir şekilde katmanları tek tek incelemeyi umuyoruz. Diğer haberler için hatta kalın!